Kimlik numarasını girdiniz. Özlem Şahinoğlu'nun doğum tarihinde girdiniz. Adres, ikameti neresi çıkıyor? O kadar canımız yandı ki bu tür iftiralardan, karalamalardan, algı operasyonlarında. Hakikat ortaya çıksın istiyoruz. Millet Özlem Hanım'ın 2000... Kaşşutu Mahallesi, <gülüyor> Vali Recep Yazıcıoğlu çatkesi, Keleşoğlu Ak Center, A Blok. 28 Taksim 12'de oturuyor. Tam kadın kooperatifinin karşısı. Evet. Doğru mu muhtarım? Evet. Evet. evet zaten kendisi de evindeydik şimdi. Diyor ki kadın kooperatifinin karşısında evim diyor orada. E, camı silerken diyor baktım ki evet, ben burayı Ama işte o haberde diyorlar ki kadın buralı değil. Biz kadını getirmişiz. Ona ne diyeceğini öğretmişiz. Başını örtmüşüz. Tiyatro çevirmişiz. Hmm. Allah isteyesin diyorum. ev sahibi kalmak Yok kiracı aradım. Ev sahibi kalmak için geldim bayağı bir, şey bir başı ya. bağlı. Allah tabii vardı. Başı bağlı değil mi? Hmm. Güya biz o gün örtmüşüz başına ben tanıyorum kendisini. Yani, Hayır başı bağlı vekilim baş. şimdi bir dakika kandım ya bilmiyorum. Başı bağlı CHP gidip oturamaz mı? İşte öyle algı yayıyorlar. Yayın Al kim? Gazeteler, gazeteler. <gülüyor> bu olaylar, <gülüyor> mahallede ikamet eden bir ablamız. Özlem Şahinoğlu. Evet. Özlem Hanım geldi. Çok sıcak ilgi gösterdi bize. Hoş geldiniz dedi. İşte genel başkanımıza sarıldı. Bizi yalnız bırakmadınız dedi. Öyle çok samimi bir yaklaşımda bulundu. Tanımıyoruz biz ablamızı tabii. Ben tanıyordum. Ha, işte biz tanımıyorduk. Orada gördüm ilk defa. Sonrasında gazetelerde, basında... Öyle şeyler yazıldı ki biz hayret ettik yani. Hatta kadın bak. şovmen değil ben size söyleyeyim. Hayır, hiç alakası yok. yok. Ben de gittim şimdi. Ya Marmaris'te ya İzmir'de otoraktan. Hayır hayır şöyle, Çanakkale'de, Çanakkale'de ha, yani o ama burada, burada oturuyor. Ablamız burada şey oturuyor. Var. Şimdi gitmişler, Hı -hı. bu ablamızın ismi Özlem Şahınoğlu. Gitmişler internetten Özlem Şahınoğlu diye Marmaris'te oturan bir kadını bulmuşlar. Onun fotoğrafını almışlar. Da, Vay yani bak Ege'de bunun başı da, açıktı. E, ama... Geldi burada gösteri yapmak için, tiyatro yapmak için başını kapattı. Yo. İşte CHP bak algı yapıyor. Bak başı bağlılarda evet. bizi seviyor diye algı yapmak için CHP tiyatro çevirdi diye bunu yaydılar. Ya Allah bunlar istersin Bekirin. böyle bir şey olur mu? Başkanım Şimdi evine ben... gittik ablanın. Başlarını aradı böyle. Basın ama değilim. AKP medyası. Değilim. Şimdi Evet konuştuğumuz ve evine misafir olduğumuz Sayın Genel Başkanıma, Ekrem Bey e ve bizlere e, kadın pazarında hoş geldiniz diyen ablamızın evindeyiz. Ablamızın ismi Özlem Şah'ın oğlu. Kimliği de bu. Özlem Hanım'ın kimliği bu. Özlem Şah'ın oğlu. Öbür taraftan o yandaş medyanın bizi bizi tiyatro yapmakla suçladığı, kurgu yapmakla suçladığı hanımefendinin ismi Özlem Şahinoğlu. Yani biri Özlem Şahinoğlu, biri Özlem Şahinoğlu. Bunlar oturmuşlar, bir kolaycılık yapmışlar. İnternete muhtemelen girmişler. Oradan Özlem Şahinoğlu diye, aa bu kadın odur diye hemen böyle bir algı yaratmaya, algı yaymaya çalıştılar. Kaldı ki, kaldı ki benim sosyal medyam yok. Sosyal medyanız da yok değil mi? Evet. Yani sosyal medyam yok. Evet. evet. Yok. Ee, sonrasında basında yer alan haberlere baktığım zaman ben inanın şok yaşadım ki sizin ne yaşadığınızı da birazdan soracağım size. Yani öyle garip ifadelerle manşetler atıldı ki sanki sizi oraya biz getirmişiz, ee, planlı bir organizasyon yapmışız, size bir rol vermişiz, kıyafetlerinizi giyin, böyle işte e, bizim e, mütedeyin ailelere mensup bir insanmış gibi bir görüntüye bürünün. E, muhafazakar ailelere şirin görünelim diye size bir rol vermişiz, bir ajans eliyle bunu biz tezgahlamışız gibi manşetler atan e, yandaş basın dediğimiz AKP yanlısı medyada haberlere rastladım. İnanın ben şok oldum. E, Genel başkanımızın da çok selamlarını, saygılarını size getirdim. Öncelikle onu ifade edeyim. Çok yani teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizin, sizin o samimi yaklaşımınız, o misafirperver yaklaşımınız hepimizi çok e, duygulandırdı. Çok Hoşumuza ediyorum. gitti. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben size. teşekkür ediyorum. Ama duyduğumuz üzüntüyü de ifade ediyorum. Yani bu kadar samimi bir yaklaşım böyle bir e, işte CHP bir tiyatro çevirmiş gibi lanse edildi. Ve evet. buna inanan maalesef çok sayıda insan oldu ben. Biraz baktım internet medyasına. İşte bu haberleri yapan medyanın yayınlarına baktım. Orada birçok insan buna inanmış ve yorumlar yapmış. Çok üzüldüm açıkçası. Beni de arayanlar oldu. Ya ben e, sen genel başkanımızda 25'e yakın ilde program planlamış bir insanım. O ekibin içinde yer aldım. Hiçbir yerde böyle bir şey tenzil etmedik. Etmemize ihtiyaç yok. Çünkü gittiğimiz her yerde gören insanlar samimiyetle bizi bağrına basın zaten. Hoş geldin dedi. Ee, o sizin gösterdiğiniz yaklaşımı gösterdi. Hiç böyle bir şey ihtiyacımız yok dedim. Bu nereden çıktı? Ve anlama güçlü çektim çünkü bugüne kadar siyasetimizde böyle bir şey hiç yer vermedik. Yani bizim siyasetimiz tamamen kendimizi anlatmaya odaklı, insanlara iyilik yapmaya odaklı, insanlara hizmet etme anlayışına odaklı. Böyle senaryoyla tiatroyla ajansla şunla bunla hiç işimiz olmam. Dolayısıyla çok şaşkınız. Ee, Tabi size ulaşmaya çalıştık. Arkadaşlarımız ulaştılar, sağ olsunlar. Şimdi burada denen şu, işte sizi oraya biz getirdik, bir tiyatro çevirdik ve bu tiyatro da patladı. Bunu derken de, bunu derken de gitmişler size benzer bir, sizin isminiz tam olarak nedir? Onu bir. Benim ismim Özlem Şahınoğlu. Şahınoğlu. I, ha, e. Şahınoğlu. Evet. Ordur. Kimliğiniz de var zaten, onu da birazdan göstereceğim. Şimdi Özlem Şahınoğlu diye Cumhuriyet Halk Partisi mensubu bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız... Ee, bildiğim kadarıyla Marmaris'te yazıyor ki kendisi de bu meseleden haberdar olmuş. Özlem Hanım, e, şöyle bir tweet atmıştım bakın, Özlem Şahinoğlu. Evet, Özlem Şahinoğlu. Şahın oğluyum. Siz Şahın Doğrudur. oğrusunuz. Özlem Hanım diyor ki, işte 0504 2023 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trabzon karşılamasında ben olmadığım halde benmişim gibi kişisel verilerimi, ismimi, soyismimi, adresimi ve fotoğrafımı kullanan Tüm gazeteler, haber siteleri ilgili suç duyurusunda bulundu. Kamuoyuna duyurulur. Şimdi yaptıkları şu, arkadaşımız da bu Özlem Şahinoğlu, bu arkadaşımız. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi üyesiymiş ve Marmaris'te yaşıyor. Ama bu kadının e, sizinle hiç ilgisi yok. Yani bu baksın. Benzerliğimiz, evet. Benzerliğimiz var mı? Evet, Kesinlikle şimdi sizinle yok. hiçbir ilgisi yok. Doğrudur. Ama bu ablamızı, işte bakın bu Özlem Hanım'ı e, şöyle bir şeye hemen Twitter'dan isim benzerliği güya. Hemen almışlar, montajlamışlar, sizmiş gibi servis etmişler ve utanmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çevirdiği tiyatro ellerinde patladı. Cumhuriyet Halk Partisi işte muhafazakar seçmene sirin, şirin görünmek için tiyatro çeviriyor diye yayınlar yaptılar. Çok çirkin. Yani çok çirkin olmasının ötesinde çok ahlaksızca, çirkin. vicdansızca kabul etmek mümkün değil. Siz ne diyorsunuz? Lütfen yaşananları siz anlatın, sizin ağzınızdan bütün milletimiz duysun kimin tiyatro çevirdiğini. Kimin ahlaksızlığa, vicdansızlığa, kötülüğe alet olduğunu lütfen bütün Türkiye duysun. Evet, merhaba ben Özlem Şahınoğlu. Ee, televizyondan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun e, Trabzon'da mitingi olduğunu duydum. Ben de Trabzon'da yaşayan e, bir bayanım. E, bir gün önce televizyonda duyduktan sonra oğlum dedi ki, hani beraber mitinge gidelim mi? Oğlum dedim ben 12'den 1'den sonra e, başım dönüyor. Oruçlu oluyorum. E, mitinge gidemem dedim. Tamam anne dedi. Oğlum gitti. Ben de evde kaldım. Camlarımı siliyordum. Camlarımı silerken e, Ekrem İmamoğlu'nu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördüm. Evinize hemen zaten geldiğimiz, ziyaret ettiğimiz yerin yakını. Evet cam evet. silerken görüyorum. Bakın olay evet. bu tamamen. Ve böyle can siperane. ben sadece e, sempati duyduğum bir partinin liderini Görmek, tanımak, onunla sohbet etmek istedim. Bu kadar. Tüm samimiyetimle, gerçekliğimle eşarbımı taktım, feracemi giydim, aşağı indim. Koşa koşa. Yalnız böyle bir sakin bir havam da yok, onu söyleyebilirim. Koşa koşa aşağı indim. Kendileriyle sağ olsunlar tanışma fırsatı buldum ben de oradaydım Kendim, zaten evet, yalnız, öyle tabii. mi? evet evet fotoğraflarda var Bakın. İnanın, <gülüyor> siz ben aa, Kemal Bey inanın evet. yani tüm samimiyetime inanın ben hiç kimseyi görmedim ben e, mikrofon görmedim ekran görmedim sanki ben e, tamamen görebilir miyim Kemal Bey'i ve Ekrem Bey'i görebilir miye odaklandım inanın ben bir kişi bir yüz bile hatırlamıyorum mümkün değil bu gittim tanıştım e, samimi dileklerimi ilettim. Kendimi bildim bileli e, CHP'li olduğumu söyledim. Ancak ben bir partiye üye değilim. E, Trabzon'da yaşıyorum, Marmaris'te yaşamıyorum. Hayatımı burada idame ettiriyorum. Yani benim e, muhafazakar olmam, e, kesinlikle CHP sempatizanı e, olmamla nasıl bu şekilde tezat duruma düşürülüyor bunu anlamak mümkün değil. Yani ben muhafazakar bir bayanım ve CHP'ye oy veriyorum. Bu benim özgür ben iradem değil mi? Atatürk'ün bana vermiş olduğu tüm imkanları kullanma hakkına sahibim. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Muhafazakarıyla, açığıyla böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani bir eşarp e, AKP'ye nasıl ba e, bağlanabilir? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ben evet, Özlem Şahinoğlu'yum. Hiçbir tiyatroda yer almadım. Hiç satılık değilim. Böyle bir şey bekliyorum. söz konusu olamaz. Kimse beni satın almış değil. Ben hiçbir imamın karısı da değilim. Anlatabiliyor muyum? Beni hiç kimse satın almadı. Adresim belli, yerim belli. Bunlar kesinlikle ikametgahım burada. Ne kadar sürede burada olduğunu tabii ki yetkililerden rica ederiz. Onlar çıkarsınlar. Ne zamandan beri ben Trabzon ile Yomra ilçesinde oturuyorum bunlar tamamen kayıtlarda var zaten kayıtlarda yani. mevcut yani kesinlikle bunda herhangi bir yani bir tereddüt hiç kimsenin bir tereddütü olmasın şahsıma yapılan hakaretler için e, dava sürecindeyim bu kadar saygısız böyle bir ahlaki çöküş ben 47 yaşındayım böyle bir ahlaki çöküş görmedim benim e, eşarbım şahsımdan ve Allahu Teala'dan başka hiç kimseye ilgilendirmez. Artık bırakın e, bu eşarpı. Yıl 2023 olmuş. Biz hala e, eşarp derdindeyiz. Evet, ben CHP'liyim. E, seviyorum da CHP'liyim. Ne münasebet? Kim beni yolumdan döndürebilir? Benim düşünceme kim müdahil olabilir? Kim müdahale edebilir? Ben 30 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde bil fiil çalışmış, emekliliğimi hak etmiş bir bayanım. Benim öğünümü kendi bileklerimle kazandım aldım. Ama bu da kesinlikle Atatürk'ün sayesinde. Kendi ayaklarım üzerinde durabildim. Ben CHP'liyim. Lütfen bu şekilde algı yaratılmasın. Bu şekilde ithamlar çok çirkin. Tüm samimiyetimle kendilerini elini öpmek istedim. Yanlarına gittim. Sağolsunlar şeref verdiler. Bizi de onur ettiler. Ben İstanbul'dan buraya gelmiştim. Kemal Bey'i ve Ekrem Bey'i görünce tüm samimiyetimle söylüyorum. Kendimi evimde hissettim. Evimde hissettim. Kendimi yalnız hissetmediğimi anladım. Görünce sanki Orada ben sa zaten, evet. Evet, evet. Sanki yani. ben inanın Kemal Bey'in ve Ekrem Bey'in yanına gidince ben kendimi ailem gibi Yıllardır görmediğim babam gibi, yıllardır görmediğim abim gibi hissettim. Yani e, yalnız hissetmedim. Ben de kendilerini ifade ettim. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz dedim. Yani çok samimi e, buldum. Kendileri de, e, teşekkür ediyorum kendilerine de. E, beni çok e, samimiyetle bağırlarına bastılar. E, lütfettiler, benimle konuştular. E, ben de kendilerini tanıdım. Çok mütevazi insanlar, sağ olsunlar ama yani sadece iki dakikalık iki dakikalık ben e, evimden çıktım karşıdaki Yomra kadın kolları e, üretim pazarına gittim orada kendilerini gördüm ve e, evime geri döndüm zaten yani, aradaki mesafe 50 metre değil o mi o kadar yapar da yok 30 metre o kadar yani ben şimdi bir taksiye binmişim Evet, Efendim öyle. böyle bir e, Eşarbımı çıkarmışım Çarşafımı çıkarmışım Feracemi çıkarmışım ondan sonra Beni birileri taksiye bindirmiş Bakın Benim evimin karşısı Ben hangi taksiye bineceğim Hangi taksiye bineceğim ben Böyle bir şey olabilir mi böyle bir Algı yaratılabilir mi e, Beni e, CHP tutmuş Öyle anlatıyorlar Tabii, işte bir, bir de taksi tutmuşlar bana Şahsıma güzel Efendim e, beni de almışlar içeri sokmuşlar güzel bir tiyatro oynamışım imamın karısı olarak bir de öyle bir e, öyle var mi? imamın Hı -hı. karısı ben Aa, imamın karısıymışım onu o, duymadım ben. evet oynamışım güzel rolümü de çok güzel ha bir de kast ajansından bu kadar acemi efendim bu kadar acemi kas ajansından e, bir bayan tutulur mu diyorlar bakın bu kadar acemiyece bir tiyatro olabilir mi bari profesyonel bir e, kas ajansından bir e, tiyatrocu bulsaydınız diyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Benim evimin karşısındaydı. Kemal Bey'i gördüm. Ekrem Bey'i gördüm. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, kendimi evimde gibi hissettirdiler. Mutlu ettiler bizi. Onur ettiler. Sağ olsunlar. Ama bunun bu şekilde e, birileri tarafından tutulmuş işte e, muhafazakar e, efendim güraha hitap etmek için CHP bu stratejiyi uyguluyor. Evet ben bu muhafazakarım ve bu hiç kimseye ilgilendirmez. Bu Allah'la benim aramda bir konu. E, AKP'li de değilim. AKP'ye de hiçbir zaman oy vermedim. Her zaman CHP'ye oy verdim. Bundan da e, gurur duyuyorum. Onur ve gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Sizlerden de. E, bunu açıklamak istedim. Çok teşekkür ederim. Yani e, bu kadar çirkin ithamlar e, bu kadar seviyesizce yorumlar bu kadar e, iğrenç yaftalamalar hiç yakışmıyor. Yakışmıyor. Sadece siyaset için bu e, ahlaksız güruhun içinde olmak çok abesle işli. Çok iğrenç buluyorum. Çok iğrenç. Yazık. Yazık. Yazık. Yazık. Yapacak bir şey yok. Bunlar yaşandı. İşte harf, çok az kaldı. Az daha sabredeceğiz. Mücadelemizi vereceğiz. Ve Türkiye'yi hep birlikte Allah'ın izniyle milletimizin takdiriyle bahara getireceğiz. Evet. Çok az kaldı. Ben e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu evet kalben e, Cumhurbaşkanı olarak kabul ediyorum. 13. Cumhurbaşkanımız. İnşallah da öyle i̇nşallah, olacak. Inşallah. Kendilerine de ilettim. Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Evet bakın ben hiç bir not almadım. Hiçbir şey yapmadım. Tamamen doğaçlama. Şu an olduğu gibi tamamen doğaçlama konuştum. Yani biri bana öğretti de ben kastajansından geldim. Ben bu, bu, bu şekilde bir ifade kılalım. Bu mümkün değil. Yapmayın. Yapmayın. Bunları yapmayın. Yakışmıyor. Yapmayın.